Evet sevgili arkadaşlar sizlere Alısanamacımın <gülüyor> içeriğini sunmaya çalıştım Tabi maç bundan ibaret değil e, Hatalı çektiğim birçok şut da var Saçmaladığım birçok fas var e, Ama %90'ı Diyebilirim ya Yani buradaki pozisyonlar için 2 tane ya da 3 tane avut pozisyonu eklemedim Ama böyle bir sürpriz yapayım dedim arkadaşlar O attığım golü Bir de ağır çekimde attığım golü Dikkatlice tekrar tekrar izleyin arkadaşlar bir gün de böyle bir gol görmek isteriz. Ben e, hasta olduğum için bugün video çekemiyorum ama sizlere bu şekilde bir e, sürpriz yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. E, söylemek istediğim bir konu daha vardı o da transfer market ile ilgili. Aslında uzun uza diye bir video çekecektim. Transfer market değerlerine ilgili ama hani şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe taraftarının tepkisi işe yaramış. Takım değeri 126.85 milyon euro olmuş. Olması gereken buydu. Bence hani çok kısa değin derseniz. Çok kısa değin derseniz arkadaşlar. Altay'ın 16 olması. Berke'nin 1.8 olması ki Berke'nin 1.8'i haksız aslında daha fazla olması lazım. Atilla Salahe'nin 11 olması. Kim altı buçuk 6.5 olması, Tisserant'ın 3.7'ye yükselmesi, Serdar Aziz'in 2.6 olması. Bakın, bunca zaman Serdar Aziz hep bankta oynuyordu ama ilk defa yükseldi. Çünkü kulübümüzün hukuksal bazı e, faaliyetleri sonrasında bu değer böyle oldu. Novak düşüşte. Gustavo 3.6, İrfancan 9 milyon euroya düştü. Çünkü İrfancan sakat zaten. Max Meyer Sosa düşüşte. Crespo 1 milyon euro oldu ama e, zamanla bakacağız. Fatih Yiğit bin. O 4 milyon 200 bin euro. Ki o daha da artar. Ferdi 6,5 milyon euroları gördü. Mesut 3 milyon 800 bin euro ama Mesut oynadıkça tekrar eski günlerini bulması lazım. Mert Hakan 2 milyon 100 bin euro. Yani çok şey yapmadığı için. Arda Güler 650 bin euro oynadığı için. E, ben... Yani e, burada Rossi 16'ya düşmüş. Pelkas 7'de sabit. Burak Kapacak 1.9 bin. Sinan Gümüş 600.000, bin. Berişa 10'da kalmış. Valencia 3.8. Serdar Dursun 2.5. Muhammed Gümüşkaya'yı göremedim mi? ha, 1.5 milyon euroya çıkmış Muhammed Gümüşkaya'nın değeri. Yani Zayt 3.8. Çağatay 150 bin euro daha göremediğimiz için normal. Yani Transfer market'in bu şekilde güncellemesi beni aslında mutlu vesut ettim Sizlerle de paylaşmak istedim. Süper Lig'de tabii ki kadro değeri olarak en yüksek takım Fenerbahçe. Ee, arada bir 100.000 euro değerde eksikte Beşiktaş var. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. ay 10 milyon euro kiralık. Yani kiralık. Jerome Hayes var durumu belirsiz. Has için durumu belirsiz. Ee, Gezzal 11 ama düşüşte ondan sonra Adem Nail 3.8 milyon euro ne yapacakları belirsiz Fesedecekler mi etmeyecekler mi artı Piyaniç 18 milyon euro kiralık yani şu an 28 28 milyon euro Beşiktaş'ın değerinde normalde yok artı 4 milyon euro sanırım Montero kiralık 32 milyon euro Hadi opsiyon falan filan Diyelim ama yine de 32 milyon eurosu Kiralık olan bir takım Yani kendi öz kaynakları değil Bu da Fenerbahçe açısından iyi olur Galatasaray'da Markanın 15 olması Tuhaf Nelson'u 7'ye aldılar yedi de sabit Ruin damanı düşüş Aslında bunu ben uzunca yorumlayabilirim ama Ben Fenerbahçe açısından yorumladığım zamanda Hemen hemen dost doğru bir Şey olmuş Diyebilirim arkadaşlar Kendi adıma konuşmak gerekirse inşallah bu doğruluğu sürdürürler. Çünkü bunun zararı bize olacaktım. Videoyu beğenip abone olursanız da minnettar kalırım arkadaşlar. Görüşmek üzere.